Rüyada en çok sorulan sorulardan kuru sarımsak görmek. Yani rüyada sarımsak görmek. Elem, keder, zorluk, mücadele, kötü enerji, size yapılan ne kadar karışık evreler varsa ve duyacağınız inanılmaz kötü sözler ve itiş, i, i, hani işaret edecek. Kuru sarımsağı gören kişi emeğini taştan çıkartana kadar güçlü olsa da Kazancı devamlı hep yarım kalabilir. Tam bir şey toparlanacak gibi olabilir, yarım kalabilir. Evliliği yarım kalabilir, düzeni yarım kalabilir. Yani kuru sarımsak görmek sıkıntı. Rüyada sarımsak almak ne diyorsanız ee, elinizde hiç beklenmedik noktada güzel paraların geçeceği ve ferah erip rahatlığa erişeceğinizi, beken hissediniz çok güzel bir evlilik kapınızı hayırlı bir kısmetin var olacağını uyarıyor. Ama şöyle düşünün, taze ve yeşil sarımsak gördüğünüzde maddi sıkıntılar, ev probleminiz, çocuklarınızın eğitimiyle alakalı noktada yaşanacak tüm, kürüzler gitip eğer e, hiç evlilik yapmayan kadınlarımız varsa rüya gibi bir evlilik yapacağı, hayatında muhteşem bir düzene giriş yapacağını gösterir. Rüyada sarımsakla e, yediğinizi görüyorsanız, içinizdeki kötü enerjinin, size yapılan kötü noktanın hepsinin bitip ve bunlarla alakalı üzüntü, keder, keder, var olan bütün kötü olayları geride kalmasına sebep vereceği. Eğer ki evinizin içinde sarımsak asılı ise, evinize yapılan tüm kötü enerjiler artık evinizin korunduğu, rızkınızın korunduğu ve evinize hiçbir insanın zarar vermeyeceğini gösterir. Eğer ki rüyanızda sarımsak yiyorsanız, e, bayağı ekmek arası sarımsak yiyorsanız farklı şehre yerleşmek, toprakla alakalı noktada e, güzel e, kazançlar elde edeceğinizi ve içinizdeki hastalık, problem neyse hepsinin tek tek e, hayra çıkacağı hastal, hastalığınızın şifalanacağını göster. Rüyada sarımsak yuttuğunuzu görüyorsanız yeşil sarımsak bu size artık hastalıkla kanserseniz iyileşeceğiniz, ailenizde kötü kötürüm hastanız varsa artık rahatlığa kavuşacağı, acı çektiğiniz birçok sınavdan geçip rahatlığa ereceğinizi gösterir efendim. Hoşçakalın.